Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün oyuncu biz map ekibinin yapmış olduğu haritada seferimiz olacak. Artık videolarımızı kendi haritamızda çekeceğiz arkadaşlar. YKS Türkiye ekibi ile birlikte yani ortaklaşa olarak hazırlanan oyuncu biz mod ekibinin haritasında Amasya'dan eee Düzce'ye doğru bir seferimiz olacak. Şu an altımızda yine ikimizin yapmış olduğu Travego 15 aracın 15 THD modelimiz var. Otobüs içine geçen önce size haritayı göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle haritamız Girne 50 ondan sonra Azerbaycan'dan da e, Bakü'ye kadar biliyorsunuz e, Haritamız yapılmış durumdaydı. Şimdi biz Amasya'dan çıkacağız. Gördüğünüzde Otogar amblemimiz burada var. Otogar'ın kendisi burası. Amasya'dan Otogar'dan çıkacağız. E geride kavşağına geleceğiz. Şurada geride kavşağı var. Biz buradan D100 karoluna devam etmeyeceğiz. E80 kara yolundan, şey özür diliyorum Ota yolundan E80'e çıkacağız ve Bolu'ya geleceğiz. Bolu'dan yeni yapılmış olan Bolu Dağı'na geçeceğim. Burayı da görmenizi istiyorum. Bir önceki videoda eski Bolu Dağını kullanmıştık. Şimdi tamamen yenilenmiş sıfır Bolu Dağı'na Birlikte keşfedeceğiz e, Boldan'dan da tekrar Düzceye bir düzceye doğru dönüp Seferimizi düzce otogarda Tamamlamayı planlıyorum Yaklaşık olarak e, 485 km'lik bir sefer Öngörüyorum Yukarıda e, birazdan Seferimizde göreceğiz Evet motorumuzu çalıştırdık Kapımızı kapatalım Şimdi e, düzce otakara doğru yola çıkıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar oyunda yapılmayan haritayı yapılmayan tekrar özür dilerim yapılmayan otogarları şimdi e, göreceksiniz. Bütün otogarlar elden geçmiş olacak. Hani yaptığımızda Hiçbir boş olmayacak. E, ama hani mesela bu oyunun standart işte ile birlikte gelen otogar ama Tabii biz haritayı do onları dolduruyoruz tabii yani böyle boş bırakmıyoruz. İşte tabelalarımız olsun mesela kendi modellerimiz süsler, otobüsler. Bunları buraya koyuyor. Şu an Amasya'da bakın karşıda Amasya İtimat ya da Mis Amasya olması lazım. E, firmamız duruyor. E, gördüğünüz gibi Otogar ikonumuz bizi bekliyor. Geldiğimizde yükümüz almak için bakın burada Amasya Düzce e, görevi bize götürecek. 445 kilometrelik bir sefer öngörüyor sistem. Hemen seferimize bakın. Üçüncü peron, dördüncü peronda özür diliyorum. Seferimizi düzeltiyor. Ama yani dördüncü perona yanaşacağız. Ön tekerimiz beyaz çizgiye geldiğinden sonra arkadaşlar size e, görev alma ikonu yanacak. Biraz da ileri alacağız. Gördüğünüz gibi teker buraya geldiği zaman bu çizgiye e, otobüste görevi almak için aktif olacak. Bu her otobüste hani otobüsün arkasındaki... E, Dummy'e göre bu değişebilir. Kapılarınızı da açalım bu arada. Onları açmayı unutmayalım. Yolcularımızı ve bindirelim. Şimdi otogarımızı şöyle göstermek istiyorum size. Ee, bunları daha önce biz şeylerde kullanmıştık. Eski Esenler otogarında kullanmıştık. Şimdi e, buradaki otogarları da boş kalmasın diye değişiklik olsun. Güzel bir hava yaratsın diye e, kullanmak istedik. Şimdi bu isterseniz devam edelim. Kapımızı kapatalım. Önce ufak bir kamera yapmak istiyorum sizin için. Evet kaydımız devam ediyor otobüsümüzle kapımızı kapatalım seferimizi başlatıyoruz arkadaşlar hepinize iyi seyirler iyi yolculuklar diliyorum Şaka bakın arkadaşlar ne kadar güzel. Evet gibi kapıyı açtılar bize. Perona yanaşın. Şimdi yol bulabilirsek buradan sola dönüp gideceğiz. Sıkanec bize yol verir misin? Canın sağ olsun. Bolonunu atladık ama mecbur yapacak bir şey yok. Diğer şerit boş. Evet arkadaşlar. Şu an sürdüğümüz otobüs. Ee, 1.42 versiyon. Ee, 1.43 çıktığı zaman sizlere bunlar güncellenecek. 1.43 otobüslerimizde ee, kabin sesleri güncellenmek zorunda motor sesi biraz önden geliyor bunun gibi arkadan gelmiyor Onların, bunların hepsini yapıyoruz 1.43 güncel sürüm paylaşıldığı zaman da hani betadan çıktığı zaman da testleri yapılıp ona göre sizin kullanılarınıza bütün otobüslerimiz sunulacak ee, motofen haritamızda birkaç versiyonu içerisinde çıkmış olacak ee, şu anki elindeki verilere göre konuşuyorum arkadaşlar Haritamız 1.43 versiyonunda aktif olacak. Çünkü mesela biz 1.43 beta denildikten sonra 1.42'ye girdiğinizde 1.42'de harita çalışmadı. Yani 1.42 ve öncesinde harita çalışmayacak. 1.43 e sonrasında aktif olacak. Bunu şimdiden sizlere söylemiş olalım. Zaten hani oyunun güncel sürümünü hep takip ettiğimiz için bu da bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Arkadaşlar şu an bildiğiniz üzere oyunun orijinal haritasında gidiyoruz. Geri de bölüme girdiğiniz zaten hani mekanın değiştiğinden şey anlayacaksınız. Haritanın da biraz hızlı ol ya. Rampaya çıkarken bize fren yaptırdım. Bu arada bu sinyal sesini özlemişizdir arkadaşlar gerçekten Travego'yu eski kasa Travego sevenler bu sese gerçekten bayılıyorlar bizler de dahil olmak üzere Size çok hafiften bir türkü verip seferimize devam edelim. Haydaa O <gülüyor> boyun İşte bu olmadı. Polis yolu kapatmış. Bize otobüsü göstereceğiz diye. Gün diye vurduk. Normalde polisin e şey hani yolu değiştirmem lazım ama şu sebepten dolayı de değiştirmiyorum. Hani gideceğim yolları size göstermem lazım. Pervante ya bu mecburen önündeki ee, hani yapılan geride kavşanı vesaire göstermek için bu yoldan gitmek zorundayız ama da polisin Gönlendirdiği yol dolu Dönmemiz lazım arkadaşlar Öyle dönesek Çorum'a Çorum'dan da Ankara'ya geçirdik Ankara üzerinden gidilebilirdi Ama yolumuz oldukça uzatmış olurdu Ve göstereceğimiz şeyleri gösterebilecek olacaktık sesini ayarlamak istiyorum bir yandan o yüzden Yoldan çıkma o yüzden oldu yani. Alt tab yapmak zorunda kaldım oyunda. Bolu'dan inerken bayağı bir rotörler kullanacağız arkadaşlar. Çok dik ve tırtırlı yollardan bir iniş var. Boldan da inerlerse tamamını tırtırlı şeritler çektik. Yani normalde olmasının gerekenin 3 katı kadar yaptık hani böyle çünkü genel bir istek var hani tırtıra. Gerçekten güzel bir ses veriyor. Video yorumlarında falan çok geliyor tırtırlıyı yolları nasıl yapıyorsunuz diye. Arkadaşlar bu İberya ile birlikte gelen bir ses. Hani önceden tekilada vardı, İstanbul'da vardı ama bunları kaldırdılar. Ama İberya ile birlikte tekrar geldi. İberya ile gelen o çizgileri haritaya yerleştirme yapıyoruz. Ve bu şekilde bu sesleri sizler de duymuş oluyorsunuz. Yapılan bütün illerde bunları kullanıyoruz arkadaşlar. Çünkü ne kadar güzel olduğunu biz de farkındayız. Yavaş yavaş Geride'ye doğru yaklaşıyoruz. Birazdan haritamızın şeklinin değişmiş olduğunu göreceksiniz. Ufak bir bozuk yol gelecek. Ondan sonra e, Bozuk yoldan kastın da şey yani Ortadaki demirler e, Böyle hani değişmiş olacak sonra toparlıyor kendini. Doğadan niye geçiyorsun salak sinyal veriyorum Önümüze sete 431 gidiyor arkadaşlar bakın buradan sonrası değişiyor arkadaşlar Setra'yı arkadan çarpmışlar herhalde teker dışarı doğru fırlamış Bir şeyler olmuş Setra Evet, geride kavşağına doğru yaklaşıyoruz arkadaşlar birazdan geride gişelerden geçeceğiz. hepsi Emir kardeşimiz tarafından bizlere kazandırıldı gerçekten. Oldukça zamanını harcayarak çok güzel bir kavşak yaptı bizlere. Bağlantı yolu. 107.1'de Türküler Şimdi geride işlere gelir. Geride kişiler de arkadaşlar Fatih Ulusoy tarafından çizildi. Bakın burada da hem tırtık çizgiler ben direkt orada ben seçim oldukça hissettim. Geride kişiler çizildi. Bu gerçek realde nasılsa oyunda da birebir aktarılmış durumda. Şöyle kenarda biraz durup Korktörümüzü de yapalım, her çekelim. İşte gördüğü kişiler şöyle göstereyim arkadaşlar. Evet, geride kişiler de gördüğümüze göre devam edebiliriz. İstanbul-Ankara karayoluna çıkıyoruz arkadaşlar. Karayoluna çıktan sonra da e, bol istikametine doğru gideceğiz. Birazdan e, burası Gerede Kavşa. Birazdan dört divanda geçeceğiz. Dört divanı sağlı sol olarak modelledik arkadaşlar. Metro turizmin yeri biliyorsunuz asıl olarak. Ama bütün otobüsler duruyor. Yani bütün otobüsler demeyeyim. Hani bir şeyler arasında giden otobüslerin çoğu orada duruyor. Sağlı sol olarak bu model yeni sıfırdan yapıldı. Modeli bize kazandıran e, YKS Map ekibinden e, Doğukan. Doğukan K61 arkadaşıma da teşekkür ediyorum. Kendisine buradan selamlarımı iletiyorum. Bakın Metropark tabelaları göründü. Henüz e, sağ solu tamamen ben size göstermek için bir uğrayacağım. Şöyle sağ taraftan biliyorsunuz hani yolun diğer karşı tarafını biliyorsunuz. Zaten çizilmişti. Bu taraf yeni olarak yapıldı. Geceleyin aydınlatma falan her şeyi çalışmakta. Metro Acar Park. Gerçekten çok güzel bir şekilde bize kazandırıldı. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bu arada arkadaşlar arkada görüyorsunuz tırlar gidiyor. Burası D100 karayolu. Aktif olarak oyunda hani bağlı. Biraz önce bir köprüden dönmeyip düz gitseydik buradan geçerek e, Bolu'ya kadar, Bolu Dağı'na kadar gidecektik. Birazdan biz o yola bağlanacağız. Bolu'nun içinden geçerek. Köprü altımızdan geçiyor. birazdan alt, o köprü altımızdan geçen yani yol altımızdan geçecek ve e, Bolu Dağı'na doğru devam edecek arkadaşlar karşı olay var biraz ambulanslar vesaire hem yol çalışması hem ambulanslar var ve tırtıklı yollar esta Ya mikrofonum çalışıyorum, çalışmıyor emin olamadım. O yüzden durdum arkadaşlar. Kanka planda kayıt yapıyorum. O yüzden bazı efektleri verileri göremiyorum. Yani böyle dibimden geçti ya. Arkadaşlar bir önceki bahsettiğim alt geçit geride kav geride kavşak. Bunlar da birebir. Geçerken falan çok güzel bu köprüde alt geçitlerin Emir arkadaşıma teşekkür ediyorum. Burada geçtiğiniz zaman hemen servis ve ee, şey var benzinlik var arkadaşlar. O direkt Bolu'nun etrafından yani ee, dış tarafından ee, Bolu dağına bağlanıyor. Birazdan göstereceğim nereye bağlandığını. Biz de kavşaktan oraya bağlanacağız. Bolu dağını tırmanacağız. Bolda tekrar söylüyorum. Tamamen yeni olarak yapıldı. Bir önceki videodakiyle hiç alakası yok. O Setra'yla gittiğimiz videoda. Yine bir yol çalışması. Sola kaçamıyorum Sağ sağa gireceğiz arkadaşlar. Havelerimizi gösterelim size. Bolu, Bolu Dağı istikametine doğru gideceğiz. Ondan sağa döndüğümüzde sol tarafta otogar arkadaşlar. Otogar'a e, gidiyoruz. Otogar hemen solumuzda. Şuradan görebilirsiniz. Aradan görünüyor. Sağdan girip köprünün altından o tarafa doğru gidiyoruz. biz birincisi de bahsettiğim gelen yolunu alt geçitten gelen yolun devamı burası arkadaşlar soldan geliyor sağa doğru yol gidiyor ve şimdi Boldan'a Boldan'da muhteşem bir manzara var arkadaşlar Hele öyle bir yerde yolda duracağım ama öyle bir manzara var ki yıllardır hayal ettiğimiz görsellerden bir tanesiydi. Burada standart olarak sol tarafta girişte ee, polis kontrol noktası var arkadaşlar. Bakın karşı tarafta. Şimdi otobüsü durduracaklar. Bakın otobüs dördü Pamukkale. Temsa, Safir Palasiki. Burada da bir radarımız var kameramın. Evet şimdi şu noktadan itibaren e, yeni yapılmış Bolu Dağı'na geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Bolu Dağı'na tırmanışa başlıyoruz. Bakın burada bir sağ camdan görüyor musunuz arkadaşlar? Bu dış kameraya geçeceğim. Bakın otoban artık Bolu Dağı'ndan görülebilir arkadaşlar. Biliyorsunuz bu gerçekte. yerde de bu şekilde. Tam tünele girmeden önce tünele girmeden önceki bağlantı e, oyunda tamamen görünüyor. E, gerçekten efsane. Burayı bir Seyir tepesi gibi bir cep yapabilir miyiz bilmiyorum ama e, Gerçekten Çok güzel hani Videolarda fotoğraflarda ne varsa Aktarmaya çalışıyoruz arkadaşlar Yapabildiğimiz gücümüzün yettiğince Bakın bu led lambaları da Umut tek başına kendi çizdi Bolu dağını inerken çıkarken Tamamen bu lambalarla Döşeli Şimdi Bolu Dağı iner ne kadar hiç konuşmuyorum Manzaranın Tadını çıkart. şükürdür aman aman dönürüm. Kuzey Marmara'dan gelip İstanbul Ankara istikametine bağlanacağımız kavşakta burası arkadaşlar. Hani E Kuzey Marmara'yı bindireceğiz. Diğisi Sakarya arasından çıkış yeri burası. Cevapçana geldik. Bizde de aynı şekilde hem otakar hem gişeler yine unut e, özür dilerim. Fatih arkadaşımız tarafından bizlere kazandırıldı. Şöyle gişeler istediğimden göstereyim. Düzce gişeler. Düzce gişeler arkadaşlar. Şehrin düzenlemesi de Umut Arkadaşımıza ait. Otogar düzenlemesi de bana ait. Yani otogarın içi değil, yolcu modu olarak düzenlemesi bana ait. Evet, düzce skantinadora dönüyor Şimdi otoban üzerinden geçiyoruz. düz Otogar sol tarafımızda arkadaşlar. Düzce şeyler arası otobüs termalindeyi. İnderi operanları da hemen bu tarafta. Biraz bu Otogar'ın çevresinden dolaşıp Otogar'a gireceğiz. Ve tabelalarda ee, girişleri gösteriyor bize. Şimdi girişte hemen şöyle bir yer var ama burası gördüğünüz gibi çıkış. Yani özellikle zaten yaklaştığımız zaman Kapıların açılmaması lazım. Hemen bir kontrol ederim. Evet gördüğünüz gibi kapıları açmıyor polis. Diğer taraftan giriş yapmanız lazım. Ee, karşı tarafta giriş bölümü var. Burası çıkış alanı. Yolcunuz aldığınız zaman buradan çıkış yapacaksınız. olduğumuz otobüs girişi diye gösteriyor. Tam bu noktada şu an göremiz olsun göstermiyor. Şirketin ikonu var. Hani buradan içebiliyoruz. Şey Bakın burada yine ben tabelalarda ekledim. Gelen per yolcu peronları tam karşı tarafta arkadaşlar. Çıkış ileride, giden peronunda giden yolcular da sağ tarafta olacak. Şu şekilde göstereyim. Yolcuları alma bölüm bu tarafta. İndirme bölümü ise bu tarafta. Şimdi, şimdi haritayı açıp bakın beni gördüğünüz üzere otogarda e, navigasyon karşıyı gösteriyor. Şimdi gidip peronlara gireceğiz. Hangi perona vermiş bakalım. Yani şurada bakın yanıp yanmak söylemek de şurası. Biraz zor görünüyor ama yine de gördüm inşallah. Çok yakın girdik inşallah şeyi görür. Evet, görmedi Çok yakın girdim çünkü. Perona doğru girdik ama yükümüzü tam istediğimiz gibi yerleştiremedik. Zor yere vermiş bu sefer. Şeye tekrar gireceğim arkadaşlar perona. Seçenek fazla olsun diyoruz. Seçenek fazla olunca da bu şekilde uğraştırabiliyor. Normalde şuradaki 3 üç üç peron var. Orada da yol. Yani Direk gelip giriyoruz yani. Demek ki öyle yapmak gerekiyor. Ne kadar çok peron dosdoğru olursa o kadar iyi diye ya düşündüm ama bakın direkt girdim bu sefer aldı gördüğünüz gibi demin geri arken yanlış girdiğim için hani e, yolcuları veremedim hani genişten girerseniz hani bu kenardakileri sıkıntı şu anki gibi yaşamayacaksınız hemen e, Yolcularımızı da indirelim. Görevi de tamamlanmış olalım şu şekilde. Evet, güzel 9 saatte gelmişiz 534 kilometre yol yaptık arkadaşlar. Devam edip Şöyle yolcularımız da inmiş buldu göğü göğünü görüyorsunuz. Evet, Amasya'dan Düzce'ye tekrar hoş geldiniz. Ben size e, sıfır kamerasında otogarın dışarıdan bir görünüşünü göstereyim. E, tekrar dediğim gibi soldaki peronlar yolcu indirme. Özellikle şuralarda da falan yolcu indirme yerleri var. E, 8 tane de bu peronlar arasında yolcu alma yerler. Bakın 4 tanesi zaten burada hemen. E, şu arada bir yerde var. Şurada bir görev yerimiz var. Şu, burada bir görev yeri var. Ve burada bir görev yeri var. Düzce şehir arası otobüs terminali şöyle bir fo fotoğraf yapıyor bir verelim. Midiğimizi sonlandıralım. Konuşmalarımız çünkü çok net durmuyor bazen. F12'den düzce otobüs terminalinin bir fotoğrafını aldık arkadaşlar. Görev yeri, bakın burada hemen görev yani görün diye gösteriyorum. Ee, bazen oyunda bu oluyor, hani bunlar ikonlar görülmeyebiliyor. Hani yerlerine yer bilirseniz, ee, şey olarak sorun yaşamazsınız arkadaşlar. Mümkün olduğunca ee, sizlere, mesela yolcu karşı karşılardan geldiniz buradan çıkış yapacaksınız. Bu soldaki kapaçığı, sağdaki kapının üzerinden kapattık. Çıkış yeri oradan sağ dönüp. Oradan otobana doğru gideceksiniz. Evet. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ee, bir sonraki sefer videomuzda e, görüşmek üzere. Şu ambas eğitimat trafik otobüsümüzü gösterelim. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Aralık ayında da haritamız sizlerle olacak arkadaşlar. Şöyle biraz arkaya yanaşalım. Motor sesini diyelim size. Bir daha, bir daha çalıştıralım, bir start sesi verelim. Traveco 17'nin sesi çok güzel ya, o gerçekten benim en en çok beğendiğim e, otobüslerden bir tanesi. Evet arkadaşlar, videomuzu burada sonlandırıyoruz. Hoşça kalın, en kısa zamanda görüşmek dileğiyle.